genel bir ikinci derece denklemde kareye tamamlama. Denklemimiz de a x kare artı b x artı c eşittir 0. Şimdi ben ne zaman kareye tamamlama metodunu kullanıyorsam, daha doğrusu ne zaman bir ikinci dereceden denklemle uğraşıyorsam isterim ki x kare teriminin önündeki katsayı 1 olsun. Hadi o zaman a'nın katsayısını 1 yapalım. Bunun en kolay yolu her şeyi a'ya bölmektir. O zaman sol taraftaki her terimi a'ya böleriz ve tabii ki sağ taraftaki her şeyi de a'ya bölmemiz gerek. Böylece sol taraf x kare artı b bölü a çarpı x olur. Ve buraya da c bölü a yazacağım. Şimdi burada toplama ve çıkarma yapacak yerimiz olduğuna göre artık kareyi tamamlamaya başlayabiliriz. Artı c bölü a eşittir 0 bölü a, 0 bölü a, ki bu da zaten 0'a eşittir. Kareyi tamamlarken, bunu daha önce birkaç kez görmüştük, yapmak istediğimiz şey şu. Buradaki x teriminin katsayısını alırız, b bölü a ve onun yarısını alırız. O zaman burası 2 çarpı b bölü 2 a'dır, değil mi? İkiler sadeleşir. Bu da sadece 2 çarpı b bölü 2 a'dır. Bunun yarısını alırız. b bölü a'nın yarısı b bölü 2 a'dır. Yarısını aldıktan sonra da karesini alırız ve buraya ekleriz. Evet artı b kare. Durun şöyle yazayım. b bölü 2 a'nın karesi. Tabi denklemin sadece bir tarafına ekleme yapılmaz. O zaman bu denklem değişir. Ya öteki tarafa da aynı şeyi ekleriz ya da eklediğimiz taraftan aynı miktarı bir de çıkarırız. Onun için b bölü 2a kareyi böyle çıkaracağım. Bütün bu yaptıklarımız sonucunda baştaki bu 3 terim artık tam kare 3 terimli denklem oldu. Kareye tamamlamak işte böyle bir şey. Biz buna benzer örnekleri daha önce de görmüştük. Eğer elimizde m artı n kare varsa m ve n'yi kullanıyorum ki a ve b'lerle karıştırmayalım ve de x'lerle eğer elimizde m artı n'nin karesi varsa, daha önce birçok kere gördüğümüz gibi, bu m kare artı 2mn artı n kare eşit olacak. Kare tamamlamanın bütün esprisi budur. Yapacağımız şey şu, b bölü a'nın yarısını alacağız. Ne dedik, bu b bölü 2a olur. Ve daha sonra onun karesini alıp tam buraya ekleyeceğiz. Şimdi modelimize uydu. m burada x'tir. n b bölü 2a'dır ve 2mn ise, x çarpı b bölü 2a'nın 2 ile çarpımıdır. Ki bu da, b bölü a çarpı x olur. Buradaki ifade, bu üç terimli denklem, ilk üç terim tam kare olacak şekilde yazılabilir. x artı b bölü 2a kare, ve tabi burada bu bütün diğer şeyler var ki bu eksi b bölü, hemen bunun bir karesini alalım, o zaman b bölü 2a kare, eksi b kare bölü 4a karedir. Bir de burada, bu artı c bölü a var. Şimdi bunu aynı paydayla yazalım. Elimizde c bölü a olur. Ya da payı ve paydayı 4a ile çarparız. Payı 4a ile çarparsak 4ac olur. Paydayı 4a ile çarparsak 4a kare olur. Payı ve paydayı aynı sayıyla yani 4a ile çarpmamın nedeni zaten bu şekilde aynı paydaya sahip olmaktı. Ve tabi bu eşittir 0 olacak. Ve biraz daha sadeleştirme yaparsak, ama durum bu sadeleştirmeyi bir sonraki adımla yapalım. Fazla adım atlamak istemiyorum. Şimdi elimizde x artı b bölü 2a kare var. Ve sonra diyebiliriz ki artı artı, önce 4ac'yı koyabiliriz deriz ki Aslında şöyle diyelim artı eksi b kare artı eksi b kare artı 4ac ve tüm bunlar bölü 4a kare eşittir 0. 4 ac'yi başa koymadım sadece eksi b kareyi koydum. Şimdi bu kare yapılmış iki terimli denklemi tek başına sol tarafa alalım. Bunu yapmanın en kolay yolu bu şeyi bu şeyi denklemin her iki tarafından da çıkarmaktır. Hemen yapalım. Şimdi düşünün ki eğer b toplarsak Durum, bunu başka renkte yapacağım. Eğer pozitif b kare eksi 4ac bölü 4a kareyi sol tarafa eklersek, bunlar sadeleşecek. Ve aynı zamanda bunu sağ tarafa da ekleyeceğiz tabi. Pozitif b kare eksi 4ac bölü 4a kare. Sol tarafa yaptığım her şeyi sağ tarafa da yapmam lazım. Sonunda ne kaldı? Sonunda sol tarafta bu ikisi sadeleşir. Paydalar aynı olduğu için payları topladığımızda, bununla bu sadeleşir. 4ac ile eksi 4ac sadeleşir. Bunlar yani birbirlerini tamamıyla götürürler. Ve sol tarafta sadece x artı b bölü 2a kare olur. Sağ tarafta ise, burası eşittir b kare eksi, burayı maviyle yapayım, b kare eksi 4ac, tüm bunlar bölü 4a kare. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey, eğer gerçekten x'i bulmak istiyorsak, denklemin her iki tarafının da karekökünü alırız. Bu denklemin her iki tarafını da karekökünü alalım ve biz bunu yaptığımızda sadece pozitif karekökünü almayız. Çünkü x artı b bölü 2a negatif bir sayı olabilir ya da pozitif bir sayı olabilir. Onun için pozitif ve negatif karekökü alıyoruz. Çünkü iki tarafında karekökünü alıyoruz. Buraya artı ya da eksi koyabiliriz. Denklemin her iki tarafına da artı eksi koyarsanız size aynı şeyi söyler. Aslında farklı farklı kombinasyonları verir. Eğer buradaki eksi karekökü oradaki eksi kareköküne eşitse bu artılarla eksilerin yani pozitiflerle negatiflerin değişik kombinasyonlarından biri olur. O zaman bunu şu şekilde yazabiliriz. Bu karekök eşittir. Artı eksi karekök b kare eksi 4ac bölü 4a kare. Şimdi bu neye sadeleşiyor? Sol taraf x artı b bölü 2a eşittir. Evet şimdi işler ilginçleşiyor. Hatta bazı şeyler tanıdık duyulmaya da başlayabilir. Şimdi üst tarafın artı ya da eksi karekökünü alalım. Bu ne olacak? Ve sadece üst kısmını artı ve eksisini alabilirsiniz çünkü bir kez daha aynı prensipler geçerli. Sizin artı eksi bölü artı eksi ve sol tarafta artı eksi yazmanıza gerek yok. Burada sadece bir kombinasyon var. O da paya konulan artı eksi. E aklınızı, kafanızı karıştırdıysam özür dilerim. O zaman bunu şu şekilde yazalım. Artı eksi karekök b kare eksi 4ac bölü 4 a karenin karekökü nedir? 2a'dır değil mi? 4'ün karekökü 2'dir. a karenin karekökü a'dır. Evet, neredeyse buluyoruz. x'i bulmak için b bölü 2a'yı her iki taraftan da çıkarırız. Sadece yapacağımız b bölü 2a'yı bu denklemin iki tarafından da çıkarmak. Sol tarafta sadece x kalır ve sağ tarafta ise negatif b bölü 2a. Artı eksi karekök b kare eksi 4ac. Tüm bunlar bölü 2a. Paydalar eşit olduğu için şöyle yazabiliriz. Negatif b artı eksi karekök b kare eksi 4ac ve bütün hepsi bölü 2a. Ve tamamız. Denklemi çözdük, x'i bulduk ve gördüğünüz gibi burada 2 cevap var. Bir tanesinde pozitif karekökünü alıyorsunuz ve diğer cevapta da, da negatif karekök. Eğer bir karekök varsa ve pozitif ve negatifse, eğer 0 değilse 2 cevabınız olacak. Ve bunları biraz önce bulduğumuz formüle yerleştirirsek, denklemin çözümünü buluruz. Bu ikinci dereceden denklemin cevapları, bu denkleme uyan x'ler. Ve tüm ikinci dereceden denklemleri çözmek için kullanacağımız bu formüle, kuadratik formül denir. Yani ikinci dereceden denklem formülü. Ve bu formül gördüğünüz gibi doğrudan kareye tamamlama metodundan bulunuyor. Ve matematikteki en kullanışlı formüllerden biridir.